bugün 30 Ocak 2022 Pazar Güneş günündeyiz Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay güne ciddi ve sabırlı enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay Venüsle birleşip boğa burcundaki Uranüs'e uyumlu görünümde olacak günlük işlerimizi planlayabilir kişisel keyifler ve yakın ilişkileri önemseyebiliriz ev aile ve kariyer alanındaki sorumluluklar öne çıkarken ruhsal ve bedensel hassasiyetler de artabilir beklemediğimiz bazı ani durumlar bizi rutin dışına da çıkarabilir. Özellikle para ve maddi konularda sürpriz gelişmeler olması mümkün. Bir süredir beklemekte olduğumuz bir para elimize geçebilir. Arzu ettiğimiz bir alışverişi yapabiliriz. Kazanç sağlayacak yeni bir girişim hakkında belirsiz olan konularda netleşebilir. Bugün otorite kavramları, aile büyükleri ve onlarla ilgili bazı sorumluluklar da günlük planlarımızı etkileyebilir. Otoriter ve korumacı tavırlarımızla çevremizdeki kişilerin bizden beklentilerine odaklanabiliriz. Yakınlarımızın sorunlarını dinlemek ve çözmek konusunda da istekli olabiliriz. Önümüzdeki hafta içinde yapılacak işleri bugün gözden geçirip değerlendirmemiz mümkün. Ay akşam saatlerinden itibaren Balık burcundaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Empati gücümüz ve sezgilerimizin artacağı gece saatlerinde ruhsal enerjimizi güçlendirmek için biraz yalnız kalıp içe dönebilir, tefekkür yapabiliriz.